Geldi benim delirme saati. Kafamı bilseniz o kadar iyi Cebimiz delik yüreğimiz değil Kıskanmayın lan ip neler sizi Bir bedeli var demişti üstad Amca samcas. Başta acısınız burada Şimdi piyasaya yapıyoruz enkaz Korkuyordu hey. mahalleme polisi ki para bası mavi kırmızıya eşit hey. Yunus balıkları havuz içindedir köpek balıkları gibi hey. Tuttuğunu koparan cinsten bu Hop kardeş listen to. Bağcılar burası çektik vur Yapıyoruz hayatı lay, lay Araba BMW makina, eziyet ederim önüme çıkana Atarım inan o kafana bir ara hepiniz Hepiniz pirana Cestan turşu preze yapma bu sokaklar sana göre değildir aslan Numune sanki lan her taraftalar Sokağın anlatıp villada yaşayan Biz geldikten orijinali Kral tektir o da kendini bilir Bir bedel varsa ödedik abi Silah maskeyle çözdük işimizi Dedim ya hepiniz pirana Sömürdünüz lan arama Bakıyorum her gün yoluma Bu şarkıda milyondan düşerse Çok farklı konuşcam Ortalık kan kusacak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 Hart yüzünden mi söyle kardeş bana? Baştakiler sikti attı dostum bakma yanlış anlamayın her şey burada Tuttuğumu acımam yetinirim kopardığımda mahalleden bile oradan buradan sıkıntı olsan sıkıntı yok lan belimde makinem, eksik etmem ticari hamledir maskeli burada Kolumda Rolex'e gezsem kuranımı atarlar kafama saat için ulan. yaşadık gördük çok şükür baba artık ölsek içimde yok kan gözüme baksana bir kan eksik olmuyordu bura sor lan batıyorum her gece haterlarıma Sabrımı zorlamayın lan gizemli olsan da al ma minançi bunu sana sok bunun da bir şerefi var sen de olmayan bir bir şey yok, git ver sokak aralarında Sana demiyorum lan alınma Şimdi eminim kapında Gülerek izliyorum uzaktan Af dilersen de barışmam çünkü bir dünya kaçı var yanında Peşimde asayiş Gözler kara abi Peşimden narkotik Çıtaları yükselttik Peşimde asayiş Gözler kara abi Peşimden narkotik Hey Çıtaları yükselttik Hey Peşimde asayiş Gözler kara abi Narkotik hey istileri yükselttik hey peşimde asayiş gözler kara abi peşimden narkotik hey istileri yükselttik hey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 Araba BMW makina Eziyet ederim önüme çıkana Atarım inano o kafana bir ara hepiniz Hepiniz pirana Ces turşu freze preze yapma bu sokaklar Sana göre değildir aslan Numune sanki lan her taraftalar anlatıp villa villada yaşayan Biz geldikten orijinali orjinali Kral tek da kendini bilir Bir bedel varsa dedik abi Silah maskeyle çözdük işimizi Dedim ya hepiniz pirana Sömürdünüz lan arama Bakıyorum her gün yoluma Bu şarkıda milyondan düşerse Çok farklı konuşcam Ortalık kan kusacak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 Harf yüzünden mi söyle kardeş bana Baştakiler sikti attı dostum Kusura bakma Yanlış anlamayın her şey burda Tuttuğuma acımam yetinirim kopardığımda Mahalleden bile oradan burdan Sıkıntı olsan sıkıntı yok lan Belimde makina eksik etmem Ticari hamledir maskeli burada burda Polımda Rolex'e gezsem Kur'an'ımı atarlar kafama saat için Ulan, Yaşadık gördük çok şükür baba Artık ölsek içimde yok kan Gözüme baksana bir kan Eksik olmuyordu bro sor lan her gece haterlarıma sabrımı zorlamayın lan gizemli olsan da al ma ki bunu sana sok ma bunun da bir şerefi var sende olmayan bir şey yok ma git ver sokak aralarında sana demiyorum lan alınma şimdi eminim kapında gülerek izliyorum uzaktan afdiler dilersen de barışmam çünkü bir dünya gacı var yanımda peşimde asayiş gözler kara abi peşimden arkeotik sitaları yükselttik peşimde asayiş gözler kara abi Narkotik hey çıtaları yükselttik hey peşimde iş, gözler kara abi peşimden narkotik hey çıtaları yükselttik hey peşimde asayiş gözler kara abi peşimden narkotik hey çıtaları yükselttik hey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 araba bmw makina eziyet ederim ölüme çıkana atarım inan o kafana bir ara hepiniz hepiniz pirana ces turşu preze yapma bu sokaklar sana göre değildir aslan numune sanki lan her taraftalar anlatıp villa villada yaşayan biz geldik lan orjinali kral tekdir, o da kendini bilir bir bedel varsa ödedik abi silah maskeyle çözdük işimizi dedim ya hepiniz pirana sömürdünüz ben arama bakıyorum her gün yoluma bu şarkıda milyondan düşerse çok farklı konuşcam ortalık kan kuscak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 bir harf yüzünden mi söyle kardeş bana Baştakiler sikti attı dostum Bakma. Yanlış anlamayın her şey burada Tuttuğuma acımam yetinirim kopardığımda. Mahalleden bile oradan buradan Sıkıntı olsan sıkıntı yok lan Belimde makina eksik etmem Ticari hamledir maskeyle burada Kolumda Rolex'e gezsem Kur'an'ımı atarlar kafama saat için ulan Yaşadık, gördük çok şükür baba Artık ölsek içimde yok kan Gözüme baksana bir kan Eksik olmuyordu bu zor lan Batıyorum her gece haterlarıma Sabrımı zorlamayın lan Gizemli olsan da almam İnan ki bunu sana sokmam Bunun da bir şerefi var Sen de olmayan bir sen şey yosma git ver sokak aralarında sana demiyorum lan alınma şimdi eminim kapında gülerek izliyorum uzaktan Af dilersen de barışmam çünkü bir dünya gacı var yanımda peşimde asayiş gözler kara abi peşimden narkotik sitaları yükselttik. Peşimde peşimde hey. yükselttik hey peşimde asayiş gözler kara abi peşimden narkotik hey sitaları yükselttik hey peşimde asayiş gözler kara abi Peşimden narkotik hey çitaları yükselttik hey peşimde asayiş gözler kara abi peşimden narkotik hey çitaları yükselttik hey benim delirme saati kafamı bilseniz o kadar iyi cebimiz delik yüreğimiz değil kıskanmayın lan ip neler sizi bir bedeli var demişti üstad amca samcas başta acısınız burada şimdi piyasaya yapıyoruz enkaz kokuyordu mahalleme polisi kip arabası mavi kırmızıya eşit yunus balıkları havuz içindedir köpek balıkları gibi tuttuğunu koparan cinsten bu hop kardeş listen to bağcılar burası çektik vur yapıyoruz hayatlı lay, lay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 Fark yüzünden bir söyle kardeş bana Baştakiler sikti attı dostum Bura bakma. Yantış anlamayın her şey burada. Tuttumu acımam yetinirim kopardığımda. Mahalleden bile buradan sıkıntı olsan sıkıntı yok lan. Belimde makina eksik etmem ticari hamledir maskeyle burada. Kolumda Rolex'e gezsem kuranımı altarlar kafama saat için. Ulan. Yaşadık gördük çok şükür baba. Artık ölsek içimde yok kan gözüme baksana bir kan. Eksik olmuyordu bura zor Lan Bakıyorum her gece haterlarıma. Sabrımı zorlamayın lan gizemli olsan da al. Ma minan ki bunu sana sok. bunun da bir şerefi var. Sen de olmayan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 Peşimden narkotik hey istaları yükselttik hey peşimde asayiş gözler kara abi peşimden narkotik hey istaları yükselttik hey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 yüzünden mi söyle kardeş bana Baştakiler siklet attı dostum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 Fark yüzünden mi söyle kardeş bana Baştakiler sikti attı dostum Yanlış anlamayın her şey burada Tuttuğuma acımam yetinirim kopardığımda Mahalleden bile oradan buradan Sıkıntı olsan sıkıntı yok lan Belimde makinam eksik etmem Ticari hamledir maskeli burada Kolumda Rolex'e gezsem Kur'anımı atarlar kafama saat için ulan Yaşadık gördük çok şükür baba Artık ölsek içimde yok kan Gözüme baksana bir kan Eksik olmuyordu bro zor lan Batıyorum her gece haterlarıma Sabrımı zorlamayın lan Gizemli olsan da al. İnan ki bunu sana sokmam Bunun da bir şerefi var Sen de olmayan bir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 narkotik hey çıtaları yükselttik hey peşimde asayiş gözler kara abi peşimde narkotik hey çıtaları yükselttik hey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 Yüzünden mi söyle kardeş bana Baştakiler sikti attı dostum Kusura bakma Yanlış anlamayın her şey burada Tuttuğuma acımam yetinirim kopardığımda Mahalleden bile oradan buradan Sıkıntı olsan sıkıntı yok lan Belimde makinem eksik etmem Ticari hamledir maskeyle burada Kolumda Rolex'e gezsem Kur'anımı hatalar kafama saat için Yaşadık gördük, gördük çok şükür baba Artık ölsek içimde yok kan Gözüme baksana bir kan Eksik olmuyordu bu zor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 şey ma git ver sokak aralarında. Sana demiyorum lan alınma. Şimdi eminim kapında. Gülerek izliyorum uzaktan. Af değilersen de barışmam çünkü bir dünya yakacı var yanımda. Peşimde asayiş. Gözler kara abi. Peşimden erkotik. Çitaları yükselttik. Peşimde asayiş. Gözler kara abi. Peşimden erkotik. Hey çıtaları yükselttik. Hey peşimde asayiş. Gözler kara abi.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 Araba, BMV makina eziyet ederim önüme çıkana atarım inan o kafana bir ara hepiniz hepiniz pirana. Aslan turşu freze yapma bu sokaklar sana göre değildir aslan numune sanki lan her taraftalar. Sokağa anlatıp villa da yaşaya. Biz geldikten orijinali kral dedir o da kendini bilir bir bedel varsa dedik abi silah maskeyle çözdük işimizi dedim ya hepiniz pirana. Sömürdün lan arama. Bakıyorum her gün yoluma. Bu şarkıda milyondan düşerse çok farklı konuşcam. Ortalık kan kuzacak.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 Fark yüzünden bi söyle kardeş bana Baştakiler sikki attı dostum Kusura bakma Yanlış anlamayın her şey burada. Tuttuğuma acımam yetinirim kopardığımda Mahalleden bile oradan buradan Sıkıntı olsan sıkıntı yok lan Belimde makina eksik etmem Ticari hamledir nedir maskeyle burda Polımda Rolex'e gezsem Kur'an'ımı atarlar kafama saat için ulan Yaşadık gördük, gördük çok şükür baba Artık ölsek içimde yok kan Gözüme baksana bir kan Eksik olmuyordu bro zor lan her gece haterlarıma Sabrımı zorlamayın lan Gizemli olsan da almam İnan ki bunu sana sokmam Bunun da bir şerefi var Sende olmayan bir şey yozma Git ver sokak aralarında Sana demiyorum lan alınma Şimdi eminim kapında, Gülerek izliyorum uzaktan Af dilersem de barışmam çünkü Bir dünya kacı var yanımda Peşimde asayiş Gözler kara abi Peşimde narkotik Çıtaları yükselttik Peşimde asayiş Gözler kara abi narkotik hey staları yükselttik hey peşimde asayiş gözler kara abi peşimden narkotik hey staları yükselttik hey peşimde asayiş gözler kara abi peşimden narkotik hey staları yükselttik hey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 bir harp yüzünden mi söyle kardeş bana Baştakiler sikti attı dostum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 Merhaba BMW makina eziyet ederim önüme çıkanı atarım inana kafana bir ara hepiniz hepiniz pirana teslan turşu freze yapma bu sokaklar sana göre değildir aslan numune sanki lan her taraftalar sokağın anlatıp villa da yaşayan biz geldikten orijinali kral tekdir o da kendini bilir bir bedel varsa dedik abi silah maske ile çözdük işimizi dedim ya hepiniz pirana sömürdünüz lan arama bakıyorum her gün yoluma bu şarkıda milyondan düşerse çok farklı konuşcam ortalık ankustacak.